Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoşgeldiniz bugün sizlerle birlikte e, Risen Life oynayacağız umarım beğendiyseniz videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı bölümleri açmayı unutmayın Arkadaşlar bu arada Recep videosunu söylemeyi unuttum e, bu ülkede maalesef detenler oldu O yüzden yani Yakınını kaybeden herkese bas sağlığı diliyorum. Artı. Iı, şey. 50 abone olduğumuz için. Ona da çok teşekkür ediyorum. 51 abone olduk hatta. Evet arkadaşlar 50 abone hedefimizi bitirdiğimize göre. Yeni hedefimiz 75 abone. Umarım bunu yakın zamanda yaparız. Evet. Şu anda arkadaşlar akşam yemeği vakti oyunda. Bizden şöyle bir oturup düzgünce yemeği yiyebiliriz. Evet. O oh, çok güzel. Normal bir insan gibi yemeğimizi yiyoruz. Böyle. Yemek de bir bitmek bilmeden. Tamam. Evet abi. Hadi o zaman gidelim. Arkadaşlar bakın. 75 abone olmamız gerekiyor. Bildiğiniz üzere 50 abone olmalı. Gerek var yani. Şimdi. Arkadaşlar burada olay çıkacak. Bu hapishaneden anlayacağınız kaçmaya çalışacağız. Hayırdır. Oh, çok güzel kaçtım. O zaman kaçalım. Evet şimdi. Hmm, şuradan tırmanıp gideceğiz. Hemen şöyle gidelim. arkadaşlar böyle bundan sonra İngilizce ba başlık falan atabilirim. Ee, artık İngiliz artık dünyaca ünlü bir youtuber olmak için uğraşıyoruz burada. Biliyorsanız o yüzden yani böyle yapacağız. Evet. Kriminalların mekan neredeydi ya? Oraya gitmem gerekiyor. Şu araba spanlama yeri var ya Arabam bahçe. <gülüyor> Arkadaşım bu arabanın şeyi neden bu kadar ağır Manevra gemide değil mi? Nasıl? Ben gideyim. Örümün bekler Şimdi. Şu gitmemiz gerekiyor galiba yok eee söyle yok arkadaşlar bu da olmuyor lan biz nasıl gireceğiz buraya kahvaltı diyorlar Bugün saat 6'da kahvaltımda durumu gerçemel saat 5 buçukta yapmışım bu kere ben ne diyorum Duuuu, benidavdum. Hadi. Bir tane... ...dur... ...8'i şuradan... ...gidelim. Durum ...krim... ...aa ben krim olmuşum. Tamam. Okey. Bu ha açılmıyor mu lan böyle? Cık. Lan bu, bu benim varım. Hadi ben iniyorum Polisleri Gösteri vasat. Bu da şey. Ula neyse. Arkadaşlar şimdi biz bunun için bir şarkı bulamayacağız işte bunun hafızı da bulamadım Bu da bir araba ona geliyoruz araba Arabayı da sevdim haa iyi gidiyor Ben uzun zamanlar oyunu aynamadığım için biraz şey uçum Ayıp ben şuraya hareket etmişim Allah polisler geliyor Şurada bir araba var hmm. Yeterli st stamina yok mu? Hmm. Aha polise baskını gidiyor lan Bari şuradan bir araç alayım Uff, çok güzel ya Abi ben bu arabaların rengini çok sevdim ya. Siyah ve beyaz çok güzel. Onun bu konumları olmasın ya. Neyse. Bu araban da. Arabam şeklinde ben çekeyim. Evet. ben arabamı çalmadım. Oha. Araba bana girdi lan. Arkadaş araba bana girdi. Oha, araba bana girdi. <gülüyor> lan araba bana girdi. Bak ben buna binin Hadi görüşürüz. Araba Allah çaldı. <gülüyor> Ötürür mı? Neyse arkadaşlar. Baskına gidiyoruz. Bu taraftan gidiyoruz. taraftan gidiyoruz. Evet şimdi bas baskına gidiyoruz. AK47. Neren yukarı Allah, kambara falı yok ya. Yürüyerek gitmeyelim, çok kötü oluyor. Arabalar ya, nere gidiyoruz? Ya, söylüyor, dön, dön. oha nasıl öldüm lan ben o ben nasıl öldüm en azından krimi olarak geri geldim tamam tekrar baskına gidiyoruz ikinci valla şu kıyıdan atla sakın İzlediğiniz ise baskına değil gidelim. Ben Remington filan alsaydım lan, niye silahsız geldim ben? Ne işin kapıda açılmaz ki? Baskına gidecektik bir tarafa. abi. Dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün, dün Evet arkadaşlar, üçüncü boss'u yapmaya gideceğiz. Şimdi şuradan hemen hızlı hızlı hızlı. Büyük ihtimal öleceğiz ama gemi bile bile gidiyor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 Lan canım gidiyor. Oha. Senlerde canım gidiyor lan. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu benim kanala abone olmayı ve açmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere. Hedefimiz 75 abone. Hoşçakalın. Bay bay.